benim yıllardır çıraklığını yaptığım berber dükkanı gireyim gireyim bakın darabayı çekmişler evet. ben bu dükkanda yaklaşık 4-5 yıl kadar çıraklık yaptım Üniversite sınavına bu berber dükkanında çalıştım. Üniversiteyi bu dükkanda çalışarak kazanmıştım. Yani sabahları okula gidiyordum. Okuldan çıktıktan sonra da e, öğleden sonradır bu berber dükkanına gelip burada çalışıyordum. Şiraklık yapıyordum. Cumartes pazarları sabah saat 7'den akşam saat 10, 11, 12, bayram zamanları sabahları 3-4'e kadar çalışıyorduk. Oturmak kesinlikle yasaktı. Ustanın eline bakacaksın. Mesleği öğreneceksin. Bu şekilde çalışıyorduk. Bu şekilde çıraklık yapıyorduk. Şimdi maalesef bu hale gelmiş. Yani hiç böyle hayal etmezdim. Buradan saygıdeğer Ustam Mustafa Ustam'a da Kasım Ustam'a da selamlar olsun. Mehmet ustama da unutmayın. Mustafa Ustam, Kasım Ustam, Mehmet Ustam'a da selamlar, saygılar olsun. Bana öğrettikleri, bana kattıkları her bir bilgi için, her bir tecrübe için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yani ben hayatı, esnaflığı, insanları bu berberde çalışarak tanıdım, öğrendim arkadaşlar. Burada son durumlar şu an böyle. Burada da nece olsam vardı, kundiracı. O da maalesef kullandık yerler arasında. yıkılmadan önce son bir daha bir bakayım bir geriye döneyim sokağın son durumu bu şekilde o berberde çalışırken yaşadığım oturdum evi de size göstereyim bu yol işte benim çocukluğum sürecince Yürüdüğüm yol, geçtiğim yollar Mahallemiz, sokağımız O berber duyanına O sokaktan yürüyerek giderdim Evimizde Köşe başındaki evde O evde tabi yıkıldı Şu an yerinde koca bir enkaz var Şu gördüğünüz Enkazın olduğu yerde Yaşıyordum işte buradan kalkıyorduk. O berber dükkanına çalışmaya gidiyorduk. Bu sol tarafta da rahmetlik oruç ustamın barangoz dükkanı vardı. Bu barangoz dükkanında da yaz aylarında çalıştım. zamanında. Tabi çalıştık derken öyle haftalık alma, maaş alma, para alma yok. Yani marangozda kesilen ağaçlardan arta kalan tahtaları bir çuvala doldurur. Bazen o tahtalar bazen de talaşı alır eve götürür. Kışın annemiz sobayı yakarken onları kullanırdı. O da bizi mutlu ederdi o çocuk halimizle. Marangozdan sonra da tabii ayakkabı boyacılığı yaptım. Tabii ayakkabı boyacılığı biraz zor bir meslek. Biraz temiz olmayan bir meslek. O yüzden onu bıraktım. Sonra simit satmaya başladım. Sabahları saat 6'da 7'de nimet ekmek fabrikasından çıkan taze simit poğaçaları alır. Askeriyenin orada askerlere, hükümet konağının önünde de ben bunlara simit poğaça satarak paramı kazanırdım. Kazandığım paralarla da işte gerek çamaşır olsun, gerek çorap olsun gerek kırtasiye, ya da kitap onları alır bir şekilde ailemi yük olmamaya çalışırdım. Tabii sonra da berbere girdik işte. Biraz önce söylediğim gibi. Yani berberde çalışarak berberde tıraş olan müşterilerin sırtını silkeleyerek aldığımız bahşişlerle paramızı kazanır. Aile ekonomisine katkı sunmaya çalışırdı. Yani çocuk ya da büyük ol fark etmiyordu. Güneydoğu coğrafyasında yani gelir seviyesi düşük bir ailede dünyaya geldiysen hele de 5 beş çocuklu beşide okuyan emekli bir memur bir ailede dünyaya geldiysen hayatın zorluklarıyla ilkokul çağlarında tanışmaya başlıyor. Hayatla mücadele etmeye başlıyordum. Zaten o yüzdendir ki o mücadele bizi günlere getirdi. Biraz önce dediğim gibi berberde çalışarak üniversiteyi kazandım. Sonra üniversite lisans, yüksek lisans doktora asistanlık yardımcı doçentik. 13 tane uluslararası makale 5 tane uluslararası konferans 5 tane yayınlanmış kitap falan derken geldiğimiz nokta bu. Tabi bundan sonra da ne olur ne biter bilemiyorum. Maalesef coğrafya kadar çığlığından hareketle bu coğrafyada Çocuk yaştan itibaren çalışmaya, hayatla mücadele etmeye, bu zor şartlarda hayatta kalmaya başlamıştık.